Onu biraz daha. Bey'i Mayer'le beraber. Arkady'ya alıyor. Ve İmor bu roundtaki 3. oyuncu olarak da desteklemeye geldi. Zeytiyar'ın bir takası var ama. Yani Obana savunmasında kemerde yaptığımız double pick Gerçekten.